Spout'un sürgülü SPDT anahtarı. Bu, tek kutuplu, çift yönlü, sürgülü bir anahtar. Yani orijinal kısaltılmış adıyla SPDT anahtar. Az önce içine açtığımız gibi tek kutuplu, çift yönlü, mandallı bir anahtar değil bu. Ondan biraz daha farklı. İleri geri oynayabilen plastik bir sürgü var bunda. Bu anahtar, bu kontak, ve bu kontak veya bu kontak ve bu kontak arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tek kutuplu, çift yönlü diyoruz. Çünkü ortada bir kutup var. Kutbun iki yanında da birer yön bulunuyor. Şimdi içine açıp hangi malzemeden yapılmış, nasıl yapılmış bir bakalım. Dış muhafaza ustaca tasarlanmış. Nikel kaplı preslenmiş çelikten yapılmış. Vida veya yapıştırıcı kullanmak yerine çelik levhayı alıp her şeyi bir arada tutacak şekilde birkaç yerinden kıvırmışlar. Güzel bir muhafaza ortaya çıkmış. Bu anahtar bir baskı devre levhasına takılıp lehimlenebiliyor. Böylece bir şeyler açılıp kapatılabiliyor. Tabii ki bunu LED ve motorları açıp kapatmak için Spout robotumuzda da kullanabiliriz. Hadi şimdi içini açalım. İlk olarak, bu küçük tırnakları, dışarı doğru kıvırarak açıyoruz. İkinci bir pense kullanacağım çünkü bu şekilde zor oluyor. Biriyle tutup, diğeriyle tırnakları açıyorum. İşte böyle. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Tırnakları açmak biraz uzun sürüyor tabii. Çünkü çok küçücükler. Ama, Tüm bu anahtarı bir arada tutacak kadar da sağlamlar. Evet, açtım sayılır. İşte böyle. Evet. Tırnakları kıvırarak açınca bir levhayla karşılaşıyoruz. Epoksiden yapılmış gibi görünüyor. İçinden geçen birkaç alüminyum parça var. Dikkatli bakınca üç tane alüminyum parça olduğunu görebiliyoruz. Ortadakinin, yani kutbun, tepesi hafif bombeli. Bu bombe önemli bir işlev görüyor. Anahtarın ayarlandığı konumda kalmasını sağlıyor. Böylece sürgü, iki konum arasında kalmıyor. Ayrıca bakın, şunu da bir çıkartayım hele. Sürgü plastikten, muhtemelen de ABS'den yapılmış. Altında da küçük metal bir parça var. Bu parça, kontakların üzerinde kayıyor. Bakın, böyle. Kontakların üzerinde ileri geri hareket ediyor. Mesela, bu konumdayken, bu ikisi, pardon, görebileceğiniz şekilde anlatayım. Hop! Evet, kontak yerinden çıktı. Takalım. Galiba oldu. Evet, sürgü bu konumdayken, bu ikisi birbirine bağlanıyor. Bu konumdayken de, bu ikisi bağlı. Yani, sürgü bu konumdayken, akım bu devreden, bu konumdayken de, bu devreden geçiyor. Peki, nasıl sürekli temas halinde kalıyor? İçinde çok zekice tasarlanmış bir yay var. Bu parça, bu iki kontak arasındaki elektrik iletimini sağlıyor. Ve sürgünün içinde bir yay var. Bu yay, kontağı aşağı doğru bastırarak, kontağın kutup ve yönlerle sıkı sıkıya temas halinde kalmasını sağlıyor. Böyle sıkıca temas ediyorlar birbirlerine. Bu çok önemli. Çünkü yay olmazsa, temassızlık olabilir ve akımda kesintiler meydana gelebilir. Evet, son olarak biz bu anahtarı tek kutuplu ve tek yönlü bir anahtar olarak kullanıyoruz. Hop! Evet, elimden kaçtı. Bunu tek kutuplu, tek yönlü bir anahtar olarak kullanıyoruz. Yani yönlerden birine ihtiyacımız yok. O yüzden bu yönü kıvırarak devre dışı bırakıyoruz. Çünkü bize tek bir yön lazım. Spout da bu anahtarı kullanmamızın nedeni çok ucuz olması. İnternette 2 lira civarında bulabilirsiniz. Linkini videonun altında paylaştım. Baya ucuz yani. İşimizi de gayet iyi görüyor.